Her zaman için ön planında tutan bir yaklaşım vardır. Bunun için de biz Diana enerjisini çok seviyoruz. Burcu Özdemir Umucu ismi Unigen'de pazarlama müdürüyüm. Aynı zamanda da mimarım. 2004 yılında kurulmuş bir firma Unigen Yapı. Ben de kurulduğu ilk günden beri Unigen bünyesindeyim. Ana ticaret alanımız ticaretli zemin kaplamaları. Zemin yapı kimyasallarıyla ile başlayan sürecimiz gittikçe kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda PVC zemin kaplamaları karo halı, örgü vinil ve yükseltilmiş döşeme sistemleri olarak devam etti. Ile tanışma hikayemiz de aslında 2011 yılında başladı. 9 yıldır da Aktif Diye kullanıcısıyız. 2011 yılında o zamanlar portföyümüzde olan duvar kağıdında bayilerimize, stoklarımızı canlı olarak açma ihtiyacımız doğdu. Böyle bir ihtiyaç çerçevesinde de bir yazılım arayışına girmiştik. Diyan'ın B2B sistemi hayatımızı çok kolaylaştırdı ve çok hızlı bir şekilde sisteme entegre olabildik. Bu bizim için büyük bir avantajdı. Zaman içinde artan ihtiyaçlarımızla birlikte de Diyan'ın farklı modüllerini kullanmaya başladık. Biz 2011 yılında da yükseltilmiş döşeme üretimine başladık. Diyan'ın bizim için en büyük avantajı da bütün bu gelişen ihtiyaçlarımız doğrultusunda farklı çözüm önerileri sunabilmeleri ve bütün ekibimizi sadece muhasebe değil, satış ekibimiz, fabrikamız bütün bu birimlerin birbiriyle eş zamanlı çalışabilmesini kolaylaştırdı. TİA kullanmaya başlamamızla birlikte açıkçası farklı e, departmanlarımızın birbiriyle etkileşimi çok daha hızlandı. Düzce'deki fabrikamızla İstanbul'daki merkez ofisimizin hem sipariş kontrolü, stok kontrolü, muhasebenin bütün departmanlarımızla entegre çalışabiliyor olması bizim için büyük bir avantaj yarattı. İlk yıllarımızda özellikle başladığımız e, B2B sistemde bayilerimizle stok paylaşımını anlık güncel olarak paylaşabiliyor olmamız bize gerçekten bir hız ve verimlilik kazandırdı. TIA'da en en temel kullandığımız muhasebe programı, stok kontrolü ve üretim modülü bizim başlıca kullandığımız modülleri. Bunların içinde açıkçası DIA'nın bize sunduğu en büyük avantaj şu oldu. 2011'den geldiğimiz bu sürece kadar. E-Arşiv sistemine DIA'nın entegre olması bizi çok hızlı bir şekilde sisteme dahil etmiş oldu. Bir gün içinde herhalde E-Arşiv sistemi hayatımıza girmiş oldu. Bu süreçlerde gerçekten DIA hayatımızı kolaylaştırdı. DIA'da özellikle şunu vurgulamak isterim, ile tanıştığımız zaman ERP sistemi kullanmıyorduk. Ama DIA'nın kullanım kolaylığı, hepimizin aşina olduğu bir Excel formatında bütün departmanların adapte oluyor olması hayatımızı çok hızlandırdı. Bu anlamda gerçekten özellikle ilk yazılım kullanmaya başlayacak olan kişilere, firmalara, DIA'yı kesinlikle öneriyorum. Gerçekten her departmanın sadece muhasebe değil, satış ekibinin de, üretiminde çok kolaylıkla kullanabileceği bir avantajı var DIA'nın. Bunun dışında bulut sistemde çözümlerinin olması başı başına bir avantaj. Uzaktan erişimle, çok rahatlıkla tüm departmanların birbiriyle iletişimini yine sağlayabiliyoruz ve kontrolü sağlayabiliyoruz. Bu da bizim yaşadığımız en büyük avantajlar. Bunun için de DIA'yı kullanıcılara tavsiye ediyorum. Değişen ihtiyaçlarımıza, bize yönelik özel çözümler üretme bizim her zaman sevdiğimiz bir tarafı oldu. Hem ihtiyaçlarımız hem de zaman zaman yaşadığımız sorunlarda bile her zaman müşteri memnuniyetini ön planında tutan bir yaklaşım vardır. Bunun için de biz Diyan'ın enerjisini çok seviyoruz. Kendini hızlı adapte ediyor olması, gelişen ihtiyaçlarımıza yönelik ya da sektörel ihtiyaçlara yönelik diye hakikaten bence hızlı adapte olabilen bir firma. Bu anlamda biz de her zaman hızlı ve enerjik olarak diye tanımlayabiliriz. Diyan'ın bulut sistem oluşu bizi açıkçası özgürleştiriyor. Özellikle bu son yıllar, son aylarda süreçten dolayı bunu söyleyebilirim. Uzaktan erişimle sisteme girebiliyor olmak büyük bir özgürlük. Bu da en büyük avantajlarından biri. İşine özgürlük kat, işine diye kat.